Güzel öyle. Zaten bir sürü de var. de sık almadığı ee, Yağmur yağmadığı için, e, ekinlerin şu anda e, sirtebali, ekinlerin içindeyiz. Yalnız bu ekinlerde gördüğünüz gibi toprak kurulmuş. Yağmur yağmadığı için, kar yağmadığı için ve bu da ileride e, tüm tarım ürünlerine zarar vereceğinin anlamına geliyor. Onun için gerçekten çok üzgünüz. Yağmurların yağmasını çok istiyoruz ve yağması lazım. Yağmasa ilimizde, bölgemizde çok büyük e, kuraklık yaşayacağımızı ve bu ilimizde çok büyük zarar göreceği çünkü otlar da yeşermeyecek yağmayacağı için. Ee, otlar da yaşarmayacak ve hayvancılıkta e, yem bulamayacak, zaman bulamayacak, kuru ot bulamayacağız. Onun için şu anda çok endişeliyiz ve e, uykularımız kaçırmalıs. <gülüyor>